pi radyanı ve eksi pi bölü 3 radyanı dereceye çevirmemiz istenmiş. Şimdi ilk sorumuz şu, bir tur dönseniz, bir tam devir yapsanız, bu açı kaç radyan eder? 2 pi radyan olduğunu biliyoruz. Şimdi peki, aynı açıyı, aynı turu derece cinsinden ölçersek kaç derece eder? Derece cinsinden de bir tam devir 360 derece eder, değil mi? Peki, bunları nasıl eşleştireceğiz? Bunu nasıl sadeleştirebiliriz? 2 pi de 360 derecede 2'ye bölünür. O zaman ikisinde 2'ye bölelim. Böylece ne buluruz? Pi radyan neye eşittir? Sol tarafta sadece pi radyan kalır. Sağ tarafta ise 360 bölü 2 eşittir 180. Buradaki birim hala derece. Yani pi radyan eşittir 180 derece. Böylece sorunun ilk kısmını çözmüş olduk. Pi radyana çevirmek istiyorduk, bunu bulduk. Pi radyan eşittir 180 derece. Yani düşünürseniz, pi radyan çemberin etrafında yarım tur demektir. Yarım tur. Şimdi ikinci kısmını düşünelim sorunun. Eksi pi bölü 3 radyana çevirmek istiyoruz. Eksi pi bölü 3'ü, peki nasıl dönüştüreceğiz? Bu bilgiye göre ne buluruz? Bunu bulmak için, bir radyanın kaç dereceye eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bunu dereceyle çarpacağız. Peki, bir radyan kaç derece eder? Şimdi, 180 derecenin pi radyan ettiğini biliyoruz. O zaman, bir radyanın 180 bölü pi dereceye eşit olması gerekiyor. Radyan ölçüsünün bir radyana denk gelen derece ile çarpımını alacağız. Birimler sadeleşecek, pi'ler de sadeleşecek, geriye 180 bölü 3 kalacak. Peki bu nedir? Eksi 60. Eksi 60 değil mi? Eksi demiştik. Ve tabi birimi unutmayalım. Kalan birim derecedir. Sözcük olarak yazalım ya da açı sembolünü koymayı unutmayalım.